Beşonlu Bey kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci durağım olan e, Yanışlı sahiline geldik. Burası yine taş ucundan yaklaşık bir 60 km uzaklıkta Antalya, Antalya yoluna doğru 60 km uzaklıkta. E, Körpe, bakir bir yer. Bakın şöyle bir göstereyim size. Kimsecikler yok, hiçbir tesis yok. Sadece bir dinlenme tesisi var arkamızda. O da araçlar için ama arka tarafı bomboş. Bayağı bir bakımsız bir yer ama buraya asıl gelme sebebim. Birazdan gözlerinize inanamayacağınız, aman Türkiye'de böyle yerler var mıymış diyebileceğiniz diyeceğiniz bir mağara sahil. Buraya ulaşım gerçekten çok zor. iki türlü yol var. Biri zaten ben tercih etmiyorum, tamamen işte kayaların üzerinden yürerek gideceksiniz. Ama asıl yol şu gördüğünüz işte sahili sonundan, birazdan göstereceğim tek tek, yüzerek geçeceğiniz yer. Tabi teknesi olan varsa da daha rahat ulaşır. Bugün zorlu yerleri gezdik. Zaten ilk videoda görmüştünüz, geçen hafta oraya paylaşmıştım. E, e, Girindire Mağarası'na atmıştık. Burası Girindire Mağarası'na da yaklaşık bir 15 km uzaklıkta. E, benimle kalmaya devam edin. Artık bunu sürekli söylüyorum. E, kanalımıza da abone olun, unutmayın. Bakalım bugün sizi nasıl bir yer bekliyor. Şimdi ilk yolu tarif edeyim. Öncelikle gelmeniz gereken yer e, Antalya-Mersin yolu üzerinde bulunan, daha doğrusu Aydınla e, Mersin arasında bulunan ağaçlı dinlenme tesislerinde aracınızı bırakabilirsiniz. Bakın şu karşıda gördüğünüz yer. Oradan sonra hemen arkasından sahile ineceksiniz. Dilerseniz, bakın iki ilk, ilk yol anlatıyorum. Şu gördüğünüz tepelerin arkasında bir patika yol var. İşte şu harabenin hemen arkasından devam ediyor. Yukarıdan tepeyi dolanıyorsunuz ve aşağı doğru iniyorsunuz ama gerçekten ben orayı gördüm. Bir, bir tane birisi YouTube'a çekmiş. Ya yani çok saçma bir oldu ee, biraz zor ama diğer yol ise işte benim yapacağım şu anda şu buruna kadar yürüdük zaten bu sahilden görünüyor Girdiğiniz gibi en sona kadar yürüyün yüzmeyin eğer yüzeceğinize inanıyorsanız yüzme yeteneğinize güveniyorsanız biraz açıktan alarak açık deniz çünkü burası dalga çok çok oluyor bugün şansımıza e, deniz gayet sakin ama tavsiyem sakın dalgalı bir zamanda buraya gelmeyin ee, çok tehlikeli olabilir kayaları sizi vurabilir ee, özellikle mağaraya yaklaştığınız zaman ee, işte ben buradan biraz hafif bir u dönüşü yaparak mağaraya gideceğim iki tane mağara var bir tanesi küçük ama asıl olay büyük olanda küçük olana ulaşmak kolay hemen şu kayanın arkası zaten küçük olan ama büyük olan için daha büyük bir u çizmem gerekecek şimdi e, ilk ola ilk mağaraya yani küçük olan e, Yanışlı mağarasına doğru gidiyoruz Denize gireceğimiz kısımdan başladık yürüyüşümüze. Buraları aslında geçebilirsiniz. Ayağınızda e, palet ya da işte suya dayanıklı ayakkabı olması avantajınız olur. Suyun rengi gerçekten çok güzel. Deniz kestanelerine dikkat edin arkadaşlar. Şu anda bu daha göremedim ama olma ihtimali var. İşte dalgalı olduğu zaman da deniz e, bu su sizi karaya vurabilir. O yüzden oldukça dikkatli olmalısınız. Evet şimdi buradan itibaren yüzmeye başlıyoruz. Bakın burada bir, mesela bir baharı da burada var. Gördüğünüz ilk sahil işte bu küçük Mağaranın olduğu sahil. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi ilk kısımda yüzdük, bu sahile çıktık. Burası küçük mağaranın olduğu. Bakın ileride de işte orada birkaç kişi daha var. İlk sağ mağaranın olduğu, küçük mağaranın olduğu sahil. Diğeri de bir tane daha kaya etrafını dönerek geçecek. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ama maalesef e, deniz çok kirli. Biliyorsunuz burası liman şehri olduğu için birçok gemi bu bölgeden geçiyor ve maalesef pisliklerini buraya bırakıyor ve buradan kareye vuruyor. Dalgalı zamanlarda işte bunları görebiliyorsunuz ama sahil gerçekten el değinemiş ve çok güzel. İşte az önce bahsettiğim ilk yoldan gelenler şuradan yukarıdan iniyorlar. Aşağı bu patikadan inebiliyorsunuz devamında. Ama diğer tarafa geçişi birazdan göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ilk mağara burası küçük olan. Ben birazdan dönüşte burayı daha detaylı anlatacağım. Şimdi e, asıl hedefimiz büyük olan yere gitmek. Bugün deniz sakin olduğu için e, yürüyerek de geçebilirsiniz. Yani yürüyerek derken yine suyun içerisinde sakince kayaların yanından yürüyerek gidebilirsiniz. Biz şimdi öyle gideceğiz. Ee, ama dalgalı olduğu zaman da tavsiyem mümkün oldukça böyle açıktan alarak geçmeniz. Az önce ilk burnu döndükten sonra böyle kayaların üzerinden çıkabilirsiniz. Böyle daha kolay olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi biraz ayağınıza terlik ya da su ayakkabısı yoksa biraz zor burası. Çünkü kayalar sivri ve işte muhteşem mağara şu gördünüz. Karşıda hemen karşınıza çıkıyor. Ama dediğim gibi denizden de geçebilirsiniz. Ama sağ olsun bir arkadaşımız burada daha önce gelmişti. O bize güzel bir yol gösterdi. Oraya mı geçeceğiz. geçeceğiz? Tamam. Buradan inelim. İşte buradan yavaş yavaş ineceğiz. Şimdi dilerseniz, e, tekneyle eğer gelirseniz, buraya özel bir tekneniz varsa, gelirseniz ya da şu gördüğünüz işte burun arkasından yüzerek gelirseniz işte sizi bu muhteşem mağara karşılıyor. Gerçekten yani fotoğraflarda gördüğümden çok daha büyük ve çok daha görkemli. Yani eziyete sonuna kadar değiyor aslında eziyetlik de bir şey yok. Dediğim gibi yani hava güzelse buraya gelmek çok kolay. Ama sizden çekmeyeceğim lütfen geldiğiniz zaman bütün çöplerinizi e, alın. E, temizleyin burayı. Çünkü buraya kampa gelenler oluyormuş. İşte tekneyle gelip de kamp yapanlar oluyormuş. Bütün pisliklerini bırakıp gitmişler. Ya bir kamp turbinin doğasına aykırı bu. O yüzden şu anda suyun içinden zaten çekimi yapıyorum. İçeride göreceksiniz birazdan yer yer çöpler de var. Maalesef. Ama siz de getirdiğiniz şeydeniz yanınızda götürün. Eğer karadan gelirseniz dediğim gibi tek dezavantajınız. Telefonunuza falan gelebilirsiniz. Ama ben tercih etmedim. İşte su, su geçirmez bir kameramız varsa onunla gelerek bu muhteşem güzelliği çekebilirsiniz tekrar. İşte Mersin'in Yanışlı beldesindeki Mağara sahili burası Yanışlı sahili burası iki tane ikiz mağara var dediğim gibi bir tanesi küçük diğeri de böyle devasa bir mağara Aydıncı'ya bağlı aydıncıktan bir 20 km Mersin'e doğru doğuda e, Gilindir'e mağarasına çok yakın yani bu ikili aslında bir güne Bir güne ayırabilirsiniz bu ikili için Gilindir'e mağarası ve Yanışlı sahiline ayırabilirsiniz Taksiyem bu muhteşem mekanı mutlaka görmelisiniz Şimdi artık biraz dinlenme zamanı. Buraya bence sabah gelmeniz daha güzel olur. Çünkü sabah ışık arkada olacağı için, daha doğrusu ön taraftan geleceği için, yani deniz tarafından geleceği için mağaranın dışarı baktığınız zaman böyle bir ışık sürmesi olmayacak. Şu an mesela ben çekiyorum ama karşıda denizin rengini çok belki göremiyor, göremeyebilirsiniz. Ama günün diğer saatlerinde burası daha iyi olacağı kesin. Biz tam öyle vakti geldik. iki civarı geldik. Ee, o yüzden e, biraz ışık patlıyor karşıdan. Ya, fotoğrafçılar için böyle bir şey söyleyeyim ama amaç hani buraya görmez görmekse sadece gerçekten istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Özellikle denizin en durgun olduğu saatlere gelmek daha güzel. İşte burası da böyle bir mağara. Burada da çok güzel takip ve dikikler var. Yosun tutmuş duvarlar var. İşte bu ağaçları falan satmış. Allah biri işte burası da kaç bin yıllık bir mağaradır. Buraya ilgili çok bir bilgi yok. Ee, herhangi bir şey de yok. <gülüyor> o yüzden hani buraya gelir atıyorum böyle bir tekneniz falan varsa aslında gelip bir gece burada kamp yapıp tabi çevreyi kirletmeden gitmek inanılmaz güzel bir deneyim olacaktır. Şimdi e, az önce size karayolundan geleceğimi söylemiştim. Yani kara kısmında nasıl gel, geleceğimi göstermiştim ikinci mağaraya. Şimdi de e, bizim başta planladığımız şekilde olan yüzerek dönüşü göstereceğim. Yani yüzerek, yüzerek nasıl gideceğimizi göstereceğim. Bakalım yorulacak mıyız yüzerek giderken? Abi işte bunu yapmayın ya. Yani bakın ben az önce denizde bahsettiğim olay buydu. İçmişler, afedersiniz her türlü pisliklerini yapmışlar, atmışlar buraya gitmişler. Yani şunları torbalara koyup geri götürmek bu kadar mı zor? Yani bunları getirecek kadar e, yorulmuyorsunuz da. Dönerken bunları götürmek mi zor? Yani her yerde ufak tefek var ama burada böyle bir yığınlık vardı. Kim gelecek buraya bunları toplayacak acaba merak ediyorum. Biz yine yanımızda birkaç tane bir şey alıp götürmeye çalışacağız. Cebimize sığdığı kadar. Ama görüyorsunuz iç çamaşırı bile var yani yerde. Saç basan insanlar burayı da bulmuşlar. İşte bazen tanıtmak da kötü. Hani tanıtınca burası daha yoğun olunca acaba daha mı kötü olacak? Göreceğiz. Ama lütfen, lütfen bir daha söylüyorum. Çevreyi kirletmeyelim. Bu güzelliği de mahvetmeyelim. Bakın ben yavaş yavaş artık gidiyorum. Görüşürüz mağaracık. Şunu Görüş başlasın. Şöyle bayağı bir açıldım hani oradan size tamamen yolu göstermek için ilk geleceğiniz nokta hemen şu taşın arkasındaki sahil Oradan zaten ee, dalgalı değilse eğer deniz Çok rahat bir şekilde kayalara tutuna tutuna bu tarafa geçebiliyorsunuz Dalgalıysa da ufacık bir u yaparak bu ilk küçük mağaranın olduğu sahile geliyorsunuz Burası birinci mağaranın olduğu kısım İkinci kısımda da isterseniz şu kısımdan e, eğer hani ayakkabınız iyiyse Yürüyerek geçebilirsiniz. Hemen şu kayan üzerinden, orada boy yok. Zaten ana mağaraya gelmiş oluyorsunuz. Dilerseniz, hani yüzme ile ilgili bir probleminiz yoksa, yine böyle açıktan mağaraya gelebiliyorsunuz. Yani otelde bir 100 metreye yakın bir yüzme rotanız var. <gülüyor> Suyun rengi çok güzel. Sadece gemilerin atıklarından dolayı biraz kirli ve bulanık. Ama yeşil bir tonlarında, turkuaz tonlarında bir su sizi karşılıyor. Evet, şimdi Küçük mağaraya da uğradıktan sonra artık dönüş yoluna geçeceğiz. Evet, şimdi e, ikinci mağaraya geldik. Burada e, fotoğraf çekmek için biraz iç tarafa kadar girdik. Mağara içindeyiz. Samsun hocam buraları iyi biliyor. Evet, evet. <gülüyor> Bize her bütün tüyoları e, Şu an e, o itali, küçük mağaranın en dibine kadar gelip işte, uygun bir fotoğraf çektirdik. Ama işte ben GoPro'yla çekim yaptığım için fotoğraflar çok iyi çıktı ama telefon yoksa çok güzel bir çekim özellikle Zaten ben bunları da paylaşacağım görürsünüz İkinci koyda bu şekilde daha sonra ikinci mağarada bu şekilde Şimdi bir mağara daha buldum arkadaşlar Huu, Burası Burası fena bir yer Biraz tehlikeli bir yer ama girelim bakalım aaa Kesin bir yol çıktı burada Çok güzel ya burası şu anda